Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tom O'Dell, um, Cardin konserine Charlotte Cardin. <gülüyor> Charlotte Cardin konserine geldik. Ee, yanımda bir prenses var şu anda. Kendisi Zeynep Serdaroğlu. Karşımızda... Göncürelim. Murat Can Mutlu, evet. Birazdan Etali'ye gideceğiz. Orada görüşmek <gülüyor> üzere. Etali'ye <gülüyor> yani gideceğiz. değil hakikaten, Etali adam. Gerçekten yani. Ben it Gül bunu da koydum. Ama koy, şöyle bir da... şey İtali değil mi? İt. Etali diye geçiyor. İtalye, İtalye, Etali. <gülüyor> Bunu kaydetmeyi mi? <gülüyor> Emin miyiz ya? Çünkü E A T Herhalde L E. Ali diye biri varmış, üç gibi yiyormuş, üç tane oldu. Evet. Etali'de görüşmek üzere dostlar. Evet Ozan Bey. Ozan gideceğimiz konserin sanatçısını 2 saat önce öğrendim. Komodel. <gülüyor> Neyse şu an oturuyoruz. Az sonra Ozan yemeğini bitirsin içeri geçeceğiz ihtimalle yani edin mi söyledin mi? Hayır, Gidiyorum. Bir şey söylemek istiyor musun? Zeynep Serdar Oğlu kitlesine. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Senin kanalına, benimkine değil. Hadi görüşürüz. Çıkıyor, herkes herkese <gülüyor> Göreceğiz niye kadar yoksa şeyler. İntar saatinde çıktınız diyor. Nazallı <işte. gülüyor> Aha! I'm sad girl, Take a look at All the things I need oh. Just sex to me Say hi to me hi. Give it up, I'm out of here I'm busy noise oh, for sorry. Benji over here on Drive! Thought that we were too love never like we should. Dance beyond this we case. Arkadaşlar konser çıkışındayız. Zeynep Serdar oluruz. Ne dersin konser nasıl geçti? Güzel şarkılarımız çok güzeldi. Sanki gördün. Gördüm. gördüm.